Herkese merhabalar. Subsidrate öğrenmeye devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda daha önceki videomuzda açtığımız blockchain subsidrate arayüzünde ilave değişiklikler, ilave özellikler getirmeye anlatacağım. Yeni özellikler ekleyeceğiz. ve Bu videomuzda nickname dediğim bir olay ekleyeceğiz. Nasıl olduğunu beraber anlatacağız, beraber göreceğiz. Şimdi birinci konuda subsidrate'in kurulumu vardı. Ve kurulumdan sonra Blockchain çalışıyordu. Blockchain işlemleri oluyordu. Ve arayüz kısmını da açmıştık, görmüştük. Şimdi burada ben açılmış hesaplara her bir hesabın kendine özgü bir numarası var. Ki onu açınca tekrardan bakacağız. Bunlara bir nickname, özelliği nasıl eklenir? Yani bir hesap numarasını direkt Alice ve Bob vardı mesela hatırlarsanız. Alice'e özgü bir isimle nasıl çağırabiliriz? Veya farklı özellikler nasıl ekleyebiliriz? Ona bakacağız. Şimdi tıklayalım hemen beraber devam edelim. Şimdi burada dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm için bu Nick paletinin eklenmesi için bakın burada ilk önce not template'in hazır olması gerektiği söyleniyor ve bu aslında bir önceki konunun anlatılmış hali yani diyor ki bir önceki konuyu tamamlayın öyle gelin ve on üzerinden devam edeceğiz. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde bakın şimdi ben burada bu her bir konu için bir bölüm oluşturdum ben şöyle bir terminalden bir açayım. Ee, şurada Command T ile bir tab açayım bu arada yeni bir tab olsun. Şöyle şuradan CD diyerek geri çıkayım arkadaşlar. Şimdi ben bölüm 2 diye bir kısım var ve burada bakın burada daha önceki bölümde olduğu üzere yine subset Note Template ve subset Front and template, e, template olacak şekilde iki tane yapımız vardı. E, tekrar etmek gerekirse burası backend dediğimiz arka plandaki kısımdı. Ve burası da görsel arayüzün tasarımının bulunduğu kısımdı. İkisi birbiriyle iletişim kurarak işlem devam ettiriyordu. Şimdi bizim burada bu nick özelliğini eklememiz için bakın burada projenin başlangıç kısmında diyor ki biz subset note template'in içerisindeki cargo tom klasöründe dosyasında işlemler yapacağız. Küçük bir ilavemiz olacak ve serici içerisindeki lips Ares rast yazılmış library kütüphanesinin içerisinde de birkaç ilave değişikliklerimizin olacağını özet olarak söylüyor. Yani sadece iki kısımda işlem yapacağız. Şimdi biz bu şey kısmında tekrar şuradan terminala geleyim. Bu subset not template'i ben bir IDE ile açayım isterseniz arkadaşlar. Şöyle IntelliJ IDE ile açıyorum ben bunu. Ve burada yapılacak değişiklikleri beraber göreceğiz. Şimdi bakın ben burada open diyorum. Şöyle. E burada Substrate Project içerisinden bölüm 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Ve buradaki Node Template'i Open ile açıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. E bunu da birazcık şöyle küçültelim. İkisini beraber göreceğiz bu arada arkadaşlar. Hem ona bakalım hem de Node Template'e bakalım. Bakın şimdi gelsin burada. Klasör yapısı da gelsin. Şimdi Cargo var. Hemen şurası da gelsin. Bakın burada. Node template'in içerisindeki runtime run içerisinden bakın subset'in içerisindeyiz. Şöyle şunun bir yapalım işlemini birazcık bekleyelim. Bakın şöyle açtık. Burada runtime var ve runtime'ın bakın bir diyor ki kargo kısmında ilavelerimiz olacak. Onu getireceğiz ve bir de serece altındaki lib arası içerisinde işlemlerimizin olacağını burada söylüyor. Şimdi burada bakın burada e, balance istediğimiz yani bizim aslında hesabımızdaki ücretlerle alakalı şeylerin bulunduğu bir örnekten devam ediyor. Bakın burada yapılandırma bakın runtime'ın içerisindeki kargonun içerisine gidiyorum ben. Şöyle geliyorum. Bakın şimdi bunun içerisini birazcık beraber yorumlayalım. Şöyle. Şimdi şöyle Yukarıdan gelelim. Bakın package hakkında yani bu bizim kargo kısımlar bizim aslında ilgili paket hakkında bilgilendirmelerin bulunduğu kısım ve ayrıca bu projede ilave kütüphaneler ilave modüller ilave etmek istiyorsak onlar hakkında da detaylı bilgilerin olduğu Böyle bir kısım. Şimdi bizim tabii subset çok profesyonel bir proje olduğu için birden fazla çok detaylı e, ilave kütüphaneler var. Fakat kütüphaneler eklerken bakın bir dependency istediğimiz kısım var. Yani bağımlılıkların olduğu kısım. Şura gelin. Bakın burada şu ikisi zaten e, vardı. Hex literal serde diye. Şimdi ilave dependencies bağımlıları eklemek için gelip burada eklememiz gereken kısımlar ekliyoruz. Mesela bakın burada dependencies palette e, de, balansız diye bir kısım var. bu Mesela bu dependencies uzuyor. Alta doğru. Sadece konun daha kolay anlaşılsın diye bölüm bölüm yazılmış. Ve burada Palet, e, palet e, Balansız kısmına gelen şeyle şu mesela bakın. Şu. Palet Balansız var. Default fe, e, Features, False ve 2.0.1. Şimdi burada 2.0.0 yazmış. Şimdi kodun bazı kısımlar 2.0.0 bazı kısımlar 2.0.1 e, gibi şeyler var. Fakat ben Proje 2.01 ile yaptığım için bunu hep 2.01 olarak devam ettim. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve mesela burada bakın bu bağımlılıklarda burada bunun varsayılan özelliklerin false almış. Demek ki ilave özellikler gelecek ve versiyonu 2.01 olarak bunu bu şekilde ekliyoruz. Ayrıca bakın burada bununla alakalı yaptığımız işlemlerin bir de alt kısmında şurada default kısmına gelelim bir. Bakın şimdi bunun varsayılan olarak burada şöyle bir ifade var. Yani diyor ki bu proje varsayılan olarak CTD'yi kullanır. De, default olarak. Şimdi bakın burada e, onu yapılandırma kısmında da tekrar vurgularım ama ve bu standardın içerisinde de bakın CTD'yi kullanır. CTD'nin içerisinde de bakın burada Palet Nix'i mesela birazdan ekleyeceğiz. Ve Burada bakın Palet Balans'ı CTD'e var. Onu da görelim. Bakın bu yani varsayılan olarak yukarıda eklediğim kütüphane vardı ya bizim şu yukarıda eklediğimiz şurası. Şu Dependency'si. Bunların hangileri varsayılan olarak kullanılacak? Hangileri ileri özelliklerde kullanılacak? Bunun bu şekilde bir de detaylı ayrımını yapıyoruz burada projenin içerisinde. Ve Burada e, şöyle bir ifadeyi yine burada şey yapıyor. Diyor ki mesela bakın şu setide kısmında diyor ki bu proje default olarak varsayılanlar CTD'yi kullanır ve setede de Proje çalıştırırken Codex'te de şu bütün alttaki tüm ilave kütüphanelerin hepsini getirir. Ve şimdi biz burada dependencies'leri yukarıda eklediğimizden dolayı burada şunların bu set'ten içerisinde de ona ait bilgileri de getirip buraya ekliyoruz. Mesela bakın palet biraz önce palet balanssıza bakmıştık şurada. Ve bu dependency için ayrıca CT'de içinde de gidip buradan palet bak balanssız bakın gördüğünüz gibi std olacak şekilde bunu da burada ayrıca ekliyoruz ve std bakın bunların hepsinin uzantısında bazıları da yok ama std olarak devam ediyor bu şekilde standart olarak varsayılanarak da bunların geleceğini burada söylüyoruz şimdi bir de şunu görelim bakın bunlar burada tanımladık şurada projenin içerisinde arkadaşlar şurayı bir genişletelim şöyle bir daha açayım pardon Heh. Şimdi runtime seyredici dibinin içerisine gidiyoruz. Yani biraz önce bakın burada kargoya baktık. Şimdi library'e gidiyoruz. Bakın library'in en başına gidiyorum arkadaşlar. Bakın ee şöyle. Bakın configuration attribute. bakın burada feature sete de bakın. Not olarak şu şekilde tanım var. Ve no sete diye bakın ayrımlar var. Yani projemizin içerisinde bazıları standartlar çağırıyor. Bazıları standart özgü durumlarda çağırıyor. Böyle alt kırımları var. Bizim ee, projenin ilerleme kısmında bu şekilde işlemlerimiz var bizim arkadaşlar. Şimdi bizim şu an biz nick paletini ekleyeceğiz. Bu nick bir hesaba bir nick özelliği ekleme ile alakalı. Yani hesabı direkt hesap ID'si ile değil de bir isimle çağırman özelliği katma amacı sağlıyor bu. Şimdi bakın importing nick palet create. Şimdi bunu bakın dependencies'te şu şekilde bunu eklememiz gerekiyor. Palet nick diye. Şimdi biz bunun yine runtime'ın içerisinden kargoyu tıklıyoruz ve geliyoruz bakın şu yukarıda bütün Dependencies'lerin içine gidiyoruz. Bakın Dependencies'in Kırımlar da var. Dependencies Kodek gibi Geliyor ve biz burada Bakın Palet Niki ben burada En baş eklemişim. Ve versiyonlar da Burada 2.0.0 demiş. Ben 2.0.1 olarak Bunu burada yazdım arkadaşlar. Çünkü ben projenin diğer kısımlar da 2.0.1 olarak devam ettiğimden dolayı Tamam Paletnik dedim ve Default varsayında bunu burada aynen Ekledim. Şimdi bakın bunun Ayrıca varsayılan olarak da bunun geleceğini belirlemek için yine std'nin altında bakın bu palet nix ekledikten sonra geliyorum std'nin standart library'de default demiştik ya onun altında da yine bu palet nix'i geliyorum burada alfabetik olduğu haliyle şöyle yaptım. Şuraya manuel biz ekliyoruz. Palet nix std. Neyin? std'nin altına. Bakın bunları bu şekilde ekliyoruz. Ve bu ekleme işleminden sonra şunu check diyor. Kargo check, P not bu şekilde çek edin diyor. Şimdi bakın burada şöyle kar yazıyorum. Gelmiyor. Neden? Çünkü ben rastı varsayılan olarak en başta şey yapmadım ben. Ee, varsayılan olarak e, rast çalışabilir haliyle tanımlamadım. Peki nasıl yapacağım o zaman? Source diyorum arkadaşlar burada. Source şöyle tilde işareti yani ana dizine git. Şöyle nokta kargo eneve diyerek şu an bu kargo komutunun çağırmasını e, iyi ihtimal veriyorum. Ama burada bakın kargo, bakın artık geldi. Check şöyle, check eksi p, yani kontrol mekanizmasını çalıştırıyorum. Note bakın note tire template pardon template tire runtime bu şekilde run ediyoruz arkadaşlar. Ve compile işleminin başlamasın sadece. Yani şu an yaptığım bu ilave standart kütüphaneler ve yukarıdaki şeyler eklenmesinin herhangi bir kodda bir hata döndürüyor mu, döndürmüyor mu test için? Bunda burada ayrıca test yapıyoruz. Yaptığımız kütüphanelerde bu not template bizim açtığımız template'te bunu run time'daki ifadesinin kontrolünü biz burada bu şekilde check ediyoruz. Şimdi bunun şey yapını bekleyeceğiz birazcık. Biz hemen bir sonraki aşamaya gidelim. Şimdi Burada bir de tabii yaptığımız şu an ne yaptığımız sadece ve sadece Niki biz e, STD olarak e, kısmını eklemek ve yukarıda dependencies kısmı eklemek. Kod kısmında bir şeyler yapacak mıyız? Şimdi bakın burada e, şöyle diyor ki paletlerin içerisinden template serce lips bak, bu yani palet yapılandırması bu şekilde varsayılan ayarlar var. Ve bizim bir burada herhangi bir nick ilavesi için şu şekilde ilave konfigürasyon ayarları geliyor. Fakat biz projemizde runtime service libs ars e, içerisinde şöyle Ares içerisinde bakın şöyle şunları ilave olarak getirmemiz gerekiyor. Bakın şöyle code also been, e, annotated bir annotated additions komut anlamanız için şunlar ilave olarak geliyor diyor. Şu kısım bakın burada da iki kısım var onu da söyleyeyim size. Bir parameter types yani altta kullandığımız parametreleri e, parametreleri için veri tiplerinin ve boyutlarının mesela Max Logs yani boyutların ne kadar olacağı kısımlar var. Bunlar boyut bilgileri, tip bilgileri bir de art, altta yine trade olarak, e, yapısal olarak konfigürasyonda girmemiz gereken ilave özellikler var. Bakın burada biraz önceki konfigürasyonumuzun zaten hatasız, hatasız bir şekilde eklendiğini biz burada gördük. Tamam, güzel. Şimdi bu bizim şu kısım özellikle şu Max Log'u ben kopyalayayım. Şunu ben bu projede şu an e, lip arasının içerisinde command f v diye şöyle arıyorum max Logs, evet bu, bu yukarıdaki şu kısmı gördük ve palet balansız bu kısmı. Burayı olduğu gibi kopyalıyorsunuz arkadaşlar şu başlıklara sağlık kalmak haliyle birebir aynısını buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın yaptığım şey aynen. Şöyle geleyim ben evet e, şöyle parameter types onu görelim hemen bakın e, bak bu şu kısım aynı şu kısım aynı birebir aynı Şurada implementer palet balance trade for runtime kısmında para e, for runtime Evet şu kısım şimdi buradaki şu alttaki ifadeler bakın wait info event, event alttaki ifadeler event event birebir aynısı burada şu aralardaki açıklamalar ben silmişim Aslında buradaki bakın bir iki üç dört beş 6-7 tane 1-2-3-4-5-6-7 7 tane ifadeyi birebir copy-paste yaparak buraya eklemişim ben. Tamam bu palet eklenme özelliği için. Ee, balance'da bunu eklenme özelliği için. Tamam devam ediyoruz. Bakın burada bir de şöyle bakın at following code to runtime ilçesinde parameter types şöyle yine geliyoruz burada şunu bulacağız yine. Şöyle bir bulayım. Command C aslında bu da büyük ihtimal hemen altta mı bitişik müde. Evet. Burası hemen altta geldi. Hemen şuraya da bir küçültelim. Şöyle şurası alan açasın. Bakın. Parameter types e, nick bilgisi size birebir aynısı ve şurası da birebir aynen olacak şekilde şöyle açıklamalarıyla beraber şuraya geldi. Şunu söyleyeyim. Varsayılan olarak şu üst kısım şurası birebir aynen olabilir. E, aynısı zaten or orijinal kodda olabilir. Bu e, projeyi geliştirenler ayrıca aralara ilave açıklamalar eklemişlerdir. Bu büyük ihtimal burası böyle. Copy paste ben bunu bir şekilde e, yapsaydım şey olurdu. Burası zaten vardı. Ki burada açıklama o şekilde herhalde. Evet. Biz sadece ve sadece şu alttaki şu kısmı editik, ekledik. Alttaki şu kısmı e, şöyle devam edelim. Bakın aynen max ve burası birebir ekledik. Şimdi Ayrıca bakın edit nix to the bak construct runtime makrosunu Ben Bunu da Lips'in içerisinde bakın construct runtime'a bulayım ben hemen. Command C, Command FV diyeyim. Bakın burada şöyle ki diyor ki şunu ekleyeceksiniz. Nix palette nix bulalım bunu da. Bakın şuraya eklemişim ben araya. Ve modül call storage event olarak şekilde bunu buraya copy paste yapıştırmışım. Tamam şimdi bakın ne yaptık biz bu palet için böyle bir modül. Bunun detayı da var, özellikler de var bu şekilde biz konuşturarak projemize ekledik. Şimdi e, tamam. Güzel. Bu, bu şekilde devam ediyorum ben. Şimdi evet. Bu işlemler tamamlandıktan sonra yani biz ne yaptık? iki tane şey ekledik. Özet olarak şunları tam ekran yapayım. Şuraya bir gelelim. Bizim yaptığımız şey kargo tomlu kısmında bakın şurada sadece ve sadece şurada Dependencies kısmında Palet Nix'i ekledim. Bir. Bakın tüm özeti söylüyorum. iki. Altta setede'nin altında şurada Palet Nix std'yi ekledim. Bakın iki şey. Ve yine geldim library'nin içerisinde şurada yaptığım şey burada şu kısmı ekledik. Parameter Types Nix e, Resort e, MinNixLand Yani bu da sekiz e, ile 32 uzunluğunda karakter uzunluğunda bir nick eklenmesini sağlayacak şekilde bu u size boyutu 8 bit herhalde burası bit olacak şekilde bir boyutuyla ile 8 ile 32 bit arasında bir nick'in boyutu hakkında veri alacak şekilde ve burada şuradaki bilgiler ekleyerek bizim bu şeyde çalışma ortamında bunu sağladık ve ayrıca construct runtime içerisinde de şu nick palet Niksi ekledim şu an bunları command s ile Yani tüm değişiklikleri kaybettim arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle ki ben şunu bir simge duruma indiriyorum. Şu terminale bir geliyorum arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Şimdi bakın burada hemen buraya geliyor diyor ki şu komutu çağırın. Cargo build release. Bakın ben bunu biraz önce çalıştırdım. 9, 9 dakika sürdüğü için ben bunu tekrar yapmayacağım. Arka planda sizle şuralarda bazı şeyler bahsederken arka planda bu sizle konuşurken çalışıyordum. Daha sonra bakın şunu çağırın diyor. Nerede çağırıyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi biz yine Subset modun içerisindeyiz onu da göstereyim. Şu Cargo Build'i de bakın ben bölüm 2'de Subset Node Template'in içerisinde Cargo Build'i izledim. Şimdi yine aynı yerin içerisindeyken Target Release bakın şunu alıyorum. Kopya alıyorum. Şöyle yapıştırıyorum ve Enter diyorum. Ve şu an yine bizim web yayını arka planda backend başladı. Node yayını. Şimdi ben şuradayken command t ile yeni bir tab açıyorum. cd geri çıkıyorum. Ve şurada cd Substrate, front end template kısmında yarın start diyorum arkadaşlar. Bu haliyle şu an yayının açılmasını bekliyorum. Şunu ben şöyle ayırayım. Çünkü bir taraftan da eğitim dokümentasyonuna bakacağız. Heh. Şurada dursun arkadaşlar. Gelmesini bekliyorum. Ve bakın burada. Gelsin bir. Şu terminalde açalım ki yükleme terminali bakın şöyle server henüz evet yavaş yavaş gelecek. Evet. Bakın. Şimdi bizim burada daha önceki videodan ne değişti? Şuralarda ilave özellikler geldi aslında arkadaşlar. Şimdi bakın burada ben şurada existing kısmından bakın burada tıklıyorum. Bakın burada başka başka özellikler vardı. Artık Nix geldi. Bizim eklediğimiz kısım paletlere, şuradaki paletlere şu şekilde açılır paletlerde bakın diğer kısımlar vardı. Nix diye bir özellik geldi. Ve şurada bakın yeni bir özellik geldi. Set name. Yani bir Nike isim set edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz mesela biz Alist'eyiz arkadaşlar. Alice'in hesap numarası ne? Şu Bakın. Şöyle. Zaten aliste olduğumuzdan dolayı şu an biz neredeyiz? Bakın alisteyiz. Alist'in içerisindeyiz. Ve buna da bakın ben burada şuraya set name olarak bakın burada subset dev rus diye mesela bunun için mesela bu kullanıcıya nick tanimi yapildi. Mesela veya işte burada şöyle yapalım. Bakın bunu bir şey yapalım. Bakın Nix hangisi için şu an biz Alice hesabındayken bunu yaptık. Bakın buna bir set name yaptık. Ve bunun için arkadaşlar geliyoruz. Bakın burada sign'ı tıklıyoruz. Ve burada bakın geliyoruz burada. Şunu söyleyeyim. Bakın şöyle ki query içerisinden çok mu uzun oldu? Bunu birazcık ha yok tamam güzel güzel finalist block hash şu şekilde bir değer döndürdü tamam ee, şunu birazcık daha acaba şöyle nick tanemi yapildi gibi bir ifade döndürelim arkadaşlar mesela bunu sign bir daha diyorum işte moliyor bakın evet şimdi bakın bu oldu biraz önceki herhalde uzun olduğu için kabul etmedim Bakın burada ne diyor bakın bakın birazcık balance ver şu 100 birimlik bir parası gitti. Bizim Alice'in arkadaşlar. Yaptığımız bu işlemden dolayı tabii buradaki büyük bir tutar olduğu için küsürleri şu an şey yapamadık. Ve burada yaptığımız bu işleme göre artık bunun için şöyle bir işlem döndürdü. Özellikle şuradaki bir ifadeyi görmek istiyorum. Evet bakın şu 5 KRW W şimdi onu da bakalım. Bakın 5 KRW W bakın Alice'in hesabından Tamam mı? Alice için, balans rezerv edildi. Burada 100 birimlik bir ödeme gitti. Vess, bakın rezerv edildi. Şöyle geliyoruz. Ee, bu tabi öncekiydi. Tamam. Şu an aslında nickname set edildi. Bakın burada görüyoruz. Şu kişi için nickname set edildi. Hatta şurada gelin. Bakın burada da şöyle e, ifade. Bakın e, aldı. E, San balans rezerv edildi. Evet, Nix name changed. Bakın burada change edildi. Bizim burada set edildi. İlk kez girdik. Tamam. Bakın name set ifadesi oldu. Peki burada bir tane ben değişiklik yapayım. Şuna bir iki yazayım mesela. Bakın bir ne değişecek. Sign diyorum arkadaşlar. Bu arada paralar da gidiyor onu da bilelim. Bakın change edildi diyor artık. Bir an önce set edilmişti. Nick için. Şimdi change edildi. Nick tanımı buradaki ilgili kişi için. Bakın bir set, buna bir nick atadık. Tabi böyle bir isim ataması yapılmaz. Alice için mesela tabi Alice de çok kısa. Burada işte kullanıcı, açıklandırıcı bir nick ataması yapılır. Şimdi bakın burada palete biz özellik ekledik. Bu şu an bizim uğraştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey bir taraftan da bu. Var olan bir projeye yeni yeni özellikler nasıl eklenir? Biz mesela nick'i eklemiştik burada. Bu şekilde şey yaptık. Peki burada şunu bir döndürelim arkadaşlar. Şimdi bunun için biz nick tanımlaması yaptık değil mi? Query kısmına gidelim. Ve buradan geliyorum. Bakın burada. Nicklere gidelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Name of diyelim. Bakın burada account id için. Geliyorum. Alice'i alıyorum arkadaşlar. Ve şurada command ile account id'sini giriyorum. Ve bakın burada hashlenmiş haliyle o bizim nickimize ait bilgi geliyor. Ve burada 100 birimde bir para gittiğini Bizi özetliyor. Peki burada şöyle hiçbir nickname açmadığımız Dave'i açayım mesela arkadaşlar. Alıyorum burada. Geliyorum şuraya. Şöyle yapıştırıyorum. Bakın döndürüyorum. Burada bir döndürü yapsın. Bakın lan Yok diyor böyle bir şey. Şimdi bunu da özellik olarak yani palette şey yaptığımızı e, sor, sorgulattık. Peki e, burada ayrıca ilave özellikler de var. Yani e, detayda bu suda özelliği de var. Özet olarak biz burada ne öğrendik bu projede? Bunun detayını yine bakarız. Şu an var olan bir projede e, kullanıcılara nick eklemesi için bizim şuradaki açayım e, runtime kısmında kargo kısmında palet nick eklenmesini bakın palet orası açılan bir şey palet gibi düşünün oraya bu şekilde bir özellik nasıl eklenir? Ve bunun standart olduğunu yani varsaylanda bulunduğunu nasıl gözlemledik? Ayrıca e, burada yine library içerisinde construct runtime'ın içerisinde şuradaki nix, palet nix'i şunu bu şekilde eklemeyim. bu bir detay aslında tabi burada bu, bu kadar sürekli bir videoyla tabi çoğu şeyi anlatamadık ve yukarıda ayrıca yine ilave olarak şu kısmı eklemiştik. Parameter types nix'ler için boyut bilgisinin ve bunu runtime'da alıp buna eklenme özelliği için yine bazı özellikleri, ilave özellikleri nasıl eklediğimizi gördük ve bunun sonucunda da burada web'e tekrardan geri dönüyorum. Bakın burada bir kişiye nick eklenebilme özelliğini hatta burada şöyle söyleyeyim. Şuradan hesabı değiştirip istediğimiz herhangi bir boba mesela bob için de gelip burada yine şurada extract kısmında yine aynı mantıkla şuradan set name ile Bob hesap bilgisi diyelim mesela, ve burada signet ile, bakın şu an devam etmesi bekliyorum. Bakın burada set name artık bunun için oldu ve balanstan bakın burada 5F ile bahsettiğimiz yani aslında Bob oluyor bu. 5F ile başlayan kişiyi aslında bir set name edildi. event olarak bunu burada olay kayıtlarında gördük. Hatta şurayı yine 2 diyerek bunun setten ayrı bir de gelmesini bekledim şimdi. Bakın name change bilgisini aldık. Hatta şöyle söyleyeyim. Query kısmında yine bunu sorgularsak aslında şöyle name of diyerek yine bu bilgisini alalım buradan. Bakın şu hesabın aslında bir şöyle döndürelim. Yüz döndürmesi gerekiyordu. Bakın yani bunun aslında bir Niki'nin olduğu şu şekilde hash'lendiğini görüyoruz. Ve bu ücreti burada görürüz. Hatta yine olmayan Ferdi diye bir kişiyi mesela burada alalım. Şurada bunu command v ile yapıştırıp ve bunun da nan döndüğünü görelim. Bir de şu e, nix içerisinden şöyle olmayan bir kişi için bakın nick'in tamam mı kill name bakın ve target hangisi? Şimdi biz ee, Bob için Nick almıştık değil mi? Bunu kopyalıyorum. Bakın geliyorum buraya. Kill name özelliğini çağırarak burada sign diyorum. Bakalım ne döndürecek? Bakın ee, Name change Evet burada e, Dispatch Pabudu su deneyelim bir de. Bir daha deneyelim. Dead origin diye döndürdü burada. Ee, şöyle ki dispatcher zaten e, palette instructor'dan bunu da bu şekilde de döndürebileceğini göreceğiz. Bir de evet finalized block bakın burada hash olarak bunu bu şekilde yaptı. Şimdi burada şeyin farkını göstermek istiyorum ben. ne de hiç olmayan bir NIC mesela evi alıyorum ben burada. Şuradan kopyaladım. Bakın NICS kill name kısmında şuraya command V ile yapıştırıyorum. Bakın bizim var olan Bob için e, kill name'i çağırdık şunu döndürdü. Dispatch Error Bad Origin. Peki hiç hesap olmayan için kilineğimi çağırsak ne olacak arkadaşlar? Şöyle sign yapayım. Current Traskin Inblock bloke edildiği gibi bir şey mi döndürüyordu. Bakın onun da bir hatasını ben şey yapayım. Ee, 수도, şurada he, bunu acaba şeyde de onu görelim bir de. SetName kısmında Şunu çağırdık mı e, Kill kısmını Böyle bir, birazcık hızlı geçeyim Yani set ettiğimiz şeyleri kill me, etme kısmı da var burada Burada birazcık detayı ben herhalde kaçırdım Çünkü you should confirm that Alice can use Sudo button to invoke kill name Bunun için herhalde Sudo butonunu e, Ayarlamamız gerektiğini söylüyor ve burada ClearName de var mesela bakın bunu da bir şey yapmak istiyorum NixClearName Signet diyelim mesela Olay ne döndürecek? Bakın. Nix name cleared. Bakın burada. Ve yine şey gitti. 101'im gitti. Hangisinde gitti? Bob'dayken. Bakın Bob'un şeyi döndü. Peki bu haliyle bakın Bob'u Bob'dayken gitti. Query deyip burada nix deyip name of deyip Bob'u bir daha sorgulayalım burada. Alıyorum burada. Şuraya yapıştırıyorum. Bakın none döndürdü. Tamam. Şimdi nickleri sedettiğimiz gibi burada clear özelliğiyle arkadaşlar ilgili nipi nick clear edebiliyoruz. Kill name'den ya da clear'i burada test ettik. ve Bu şekilde hatta bakın bob'u temiz ettiğimiz halde şimdi ben query'den Alice'in bilgisini silmediğimiz için şuradan pardon şuradan nick's den name of'dan Alice'in bilgisinin halen de 100 birimde hash'lendiğini göreceğiz. ve Buradan hatta Bob'u bir daha görelim. Bob'un artık şöyle kopyalayayım bunu. Bob'u sildiğimizden dolayı ki biraz önce görmüştük. Şöyle çalıştırayım. Non döndürecek. NIC'lere ilgili kişilere Nick eklenmesini ve nik'in clear etmesini burada gördük. Extint kısmıyla oluşturuyoruz. NIC'leri bakın burada set name, clear name bunlar var burada işlemler yapıyoruz ve query'de de bu sorgulama işlemlerinin sonucunu görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.